Arkadaşlar selamlar. Ben İsmail Hocanız, SMH Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. AYT 2023 Matematik Kampı'nda sevgili arkadaşlarım, türev konusunun artık konu kısmını bitirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Small testlere başlıyoruz. Bir tane small test çözeceğiz, iki tane medium ve iki tane large test çözeceğiz. Yani toplamda türevle alakalı 5 tane dolu dolu test çözeceğiz arkadaşlar. Aslına bakarsanız hani e, YouTube'da böyle Soru çözümlerimiz falan da var biliyorsunuz işte türev soru çözümü yani inanılmaz derecede bence e, şu kamp kitabındaki testler sizler için o kadar yeterli ki yani türevle alakalı konularını tamamlamışsın e, otur artık testini çöz ben sana bunun PDF'ini de paylaştım e, dilersen kitabı da alabilirsin kitap linki zaten açıklama kısmında mevcut. Sadece ama sadece testlerini bile çözsen şu an türev konusu senin aklında iyi bir şekilde yer edecek iyi bir şekilde oturacak ve bir daha türevi unutmayacaksın ya bu inanılmaz değerli bir şey dolayısıyla sadece ama sadece testlere bile önem verseniz sevgili arkadaşlar kıymetli olacaktır sizler için diyelim ve artık videomuza dersimize başlayalım hadi bakalım hep beraber buyurun. Evet şöyle ilk sorumuzla başlayalım arkadaşlarım bize demiş ki ilk soruda 4x küp eksi 2x kare artı 3x artı 1 bize bizim fonksiyonumuzmuş eyvallah ve şu sorulmuş bakın limit h'lar sıfıra giderken f h artı 1 eksi f 1 bölü f bölü h sorulmuş yani bu ne demekti şuradakinin türevi demekti hatırlarsam f'in türevinde 1 soruluyor demek sevgili arkadaşlar pekala f'in türevinde biri biz illa limit metoduyla bulmak zorunda değiliz tabii ki fonksiyonun türevini alıp daha sonrasında ise 1 yerine yazarak da bulabiliriz bu da whatsapp okundu şey gibi oldu bildirim gibi oldu neyse türevini alalım hadi f'in türevinde x eşittir 4x küpün türevi 3'ü başa attınız 12x kare eksi 2'yi başa attık 4x ve 3x'in türevi de 3'tü 1'in türevi 0'dı biliyorsunuz artık burada f türev 1 sorulduğu için rahatlıkla 1'i yerine yazabiliriz 12 eksi 4 artı 3 diyeceğiz. Bu da sevgili arkadaşlarım bize 11'i verecek. Yani cevabımız D şıkkı olacaktı. Devam edelim ikinci soruyla. Bakın ne demiş bize? Şuradaki diyor kısmın, buradaki ifadenin türevini al diyor. Başında D var ama hangi değişkene göre al diyor? X değişkenine göre türev al diyor. Şimdi biz ifademize bakıyoruz. Bu ifadenin içerisinde X'li bir terim var mı arkadaşlarım? X'li bir terim yok. E şimdi bunun içerisinde x'li bir terim yoksa ve bana x'e göre türev al diyorsa o halde burası benim için artık sabit bir sayıdan farksızdır. Peki sabit sayının türevi neydi? Tabii ki sıfırdı. Cevabımız c seçeneği olacaktı. Devam edelim. Üçüncü soruyla. fx eşittir. Bakın parçalı biçimde vermiş. x'ler 3'ten büyük veya eşitken bunu, x'ler 3'ten küçükken de bunu kullan demiş bize. Ve ne soruluyor? 3'ün sağ türevi ile 3'ün sol türevini Topla demiş. Şimdi 3'ün sağ türevini bulmak için 3'ün sağ tarafı bakın burada. 3'ün sol tarafı da burada. O halde sağ türevi almak için şunun türevini alıyorsunuz ki bunun türevi 3'tür. Şimdi ben burada 3'ün sağını yerine yazacağım ama yazacak bir şey yok. Dolayısıyla ne diyoruz? Bunun cevabı 3. Şimdi ise şunun türevini alacağım. Bunun türevi de 2x'i verir bize. Ve burada da x gördüğümüz yere 3'ün sol tarafını yaz demiş. E yazarsak da 6'nın sol tarafı yani direkt 6 gelir artık. Burası da 6'ymiş. İkisini topla demiş bize. 3 ile 6'nın toplamı bakın. 3 artı 6 cevap ne yapar? 9 yapar. Yani cevabımız A seçeneğinde verilmiş. Devam ediyorum dördüncü soruyla. F x küp artı 1 eşittir 2 x küp eksi 4 x artı eksi 2 olarak verilmiş bize. F türev eksi 26'nın değeri kaçtır diye soruluyor. Öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki arkadaşlarım türev alacağız. F'in türevinde x küp artı 1 şimdi çarpı içinin türevi. Nedir içinin türevi? 3x kare. Daha sonrasında eşittir diyoruz. Karşı tarafın türevi 6x kare eksi 4 dediniz sevgili arkadaşlar. Daha sonrasında bana f türev eksi 26 lazım. Bakın elimde f'in türevi var ama içerisinin eksi 26 olması şart. Peki ben burada x gördüğüm yere ne yazarsam eksi 26 gelir. Tabii ki eksi 3 yazarsam. Sonuç olarak eksi 3'ün küpü eksi 27 yapar. 1 eklersem eksi 26'nın ta kendisi gelir. Demek ki şunu öğrendik. X gördüğümüz yere eksi 3 yazılmalıymış. Peki yazalım hadi. Böylelikle içerisi f türev eksi 26 oldu bakın. Çarpı eksi 3'ün karesi 9'dur. 3 ile çarptınız 27 geldi. Eşittir. Eksi 3'ün karesi 9'dur. 6 kere 9 54. 54'ten 4 çıktı 50 geldi. O halde f türev eksi 26'yı bulmak için 27'yi karşıya çarpım durumundaki 27'yi karşıya bölüm olarak göndereceksiniz. 50 bölü 27 gelecek. Zaten sadeleşmiyor ifade. O halde cevabımız 50 bölü 27 yani B seçeneği olacaktı deriz. Geçiyorum arkadaşlarım 5. soruma. Yine parçalı biçimde verilmiş. 2'den büyükken bunu, 2'den küçük veya eşitken de bunu kullan demiş. Bu fonksiyon tüm gerçel sayılar için türevli olduğuna göre m artı n toplamı kaça eşittir diye soruluyor şimdi öncelikle tüm gerçek sayılar için türevli ise e, bu fonksiyon iki noktasında şimdi zaten buralarda polinom olduğu için polinomlar biliyorsun akarı kokarı yoktu demek ki sadece parçalanma noktasına bakacağız sıkıntı orada sıkıntı da yokmuş zaten sıkıntı olmaması için neler gerekiyor bir limiti olacak Peki, yani limitini bulmak için iki, e, x gördüğümüzde 2 yazalım 3m çarpı 2'nin karesi 12m yapar artı 1. Bu sağ limitti. Bunun sol limite yani 2'yi şurada yerine yazdığımız takdirde buna eşit olacak. Yani 4 artı 2n'ye eşit olacak. Buradan 12m 2n eşittir. 3 diyebiliriz. Şimdi bu cepte bu bir kalsın. Daha sonrasında limit olduğu gibi tabi türevli de olmak zorunda. Yani so sol türev sağ türeve eşit olacak. O halde şunu sağ türevini bulmak için türevini alalım. 6mx 1'in türevi 0. Bunun sol türevi ise 2x artı n yapar. Ben burada x gördüğüm yere 2. Burada da x gördüğüm yere 2'yi yerleştireceğim ve eşitleyeceğim. Üst tarafta 2'yi yerine yazarsanız 12m yapar. Eşittir diyorsunuz. Alt tarafta 2'yi yerine yazarsak 4 artı n gelir. 12m 4 artı neye eşitmiş. Şimdi ben burada n'yi bulurum. Neden? Çünkü elimde bakın 12m diye bir ifade var benim. Ben bu 12m'yi gördüğüm yere tabii ki işte 4 artı n'yi yazarım. n artı 4 eksi 2n Eşittir 3 dedim Buradan 4'ü karşıya attınız Eksi 1 geldi N'den 2 N'yi çıkardınız Eksi n'e geldi Her iki taraftaki eksileri yersek N'nin 1 olması gerektiğini anlarız N eğer 1 ise 12 M eşittir 4 artı 1'den 5'e eşit olacaktır M de buradan 5 bölü 12 gelecektir arkadaşlar Daha sonrasında bizden ne istenmişti M artı N isteniyordu O halde sevgili arkadaşlarım M 5 bölü 12'ydi dedik de 1'di. Bunları toplarsanız 17 bölü 12 geldiğini görürsünüz cevabın. Doğru cevap E seçeneği olacaktı. Devam. Altıncı soru. F x eksi 2 eşittir. karekök içerisinde x küp artı 2 x kare artı 2 x eksi 2 diye verilmiş bize. Ve şu soruluyor. X'ler 1'e giderken f x eksi f 1 bölü x eksi 1. Bu ne demekti arkadaşlarım? Şuradakinin türevine eşitti. Yani f türev 1 soruluyor bize. Pekala o zaman şunun türevini alacağım f'in türevinde x eksi 2 çarpı içinin türevi 1 onu yazmıyorum eşittir şimdi karşı tarafın türevini alacağım bunu yaparken de köklü ifade olduğu için nasıl alıyordum türevini içinin türevi yani 3x kare artı 4x artı 2 içinin türevini aldıktan sonra bölüğü 2 çarpı fonksiyonun kendisi yani x küp artı 2x kare artı 2x eksi 2'nin tabii ki kare kökü dedik. Bakın 2'nin türevi bölü 2 çarpı fonksiyonun kendisi. Bunun türevine eşit Şimdi bizden istenen f türev 1 olduğu için ben burada x gördüğüm yere 3 yazmalıyım ki elime f türev bakın 3'den 2 çıktı 1 gelsin. x görülen yere 3 yazıyormuşuz. 3'ün karesi 9 3 ile çarptığımız 27. 3 kere 4 12 yapar. Artı bir de 2'miz var. Bölü. Alt kısımda ise devam ediyorum bakın. 2 çarpı karekök içerisinde 3'ün küpü 27 çarpı. 3'ün karesi 9, 2 ile çarparsanız 18. 2 kere 3, 6, eksi bir de var? 2'niz var. Şimdi bu bize cevabı verecek. Üst taraf 27, 12 daha 39 yapar. 2 daha 41 yapar arkadaşlar. Alt tarafta 2 çarpı, karekök içerisinde bakın. 27'ye 18 eklerseniz 45 gelir. 6 daha 51. 2 çıkarırsanız 49 olur. 49'un karekökü de 7'dir. Onu da birazdan yazalım. Üst taraf 41, alt taraf ise 2 kere 7. Yani 14. O halde cevabımız... 41 bölü 14 olacak arkadaşlar. Cevap C seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Altıncı sorumuza C dedik ve geçtik 7'ye. FX'i vermiş bize ve bu FX'e göre bu FX fonksiyonunun yerel minimum noktasının koordinatları toplamı soruluyor bakın arkadaşlar. Hmm, demek ki apsisini de ordinatını da bulacağız. Pekala ben yerel minimum noktaların yerel maksimum noktaların birer ekstremum olduğunu biliyorum. Ekstremumları da nasıl buluyordum? Türevini alıp sıfıra eşitliyordum. Yani f'in türevinde x'leri sıfıra eşitleyen x'leri burada bulmamız gerekiyor. Pekala hadi bulalım. Öncelikle f'in türevini elde etmek lazım. f'in türevi eşittir. 3x kare eksi 8x eksi 3 yapar. Tabi bunu sıfıra eşitleyeceğim şimdi. Ben burayı 3x ve x diye ayırırsam burayı da sevgili arkadaşlarım eksi 3'e artı 1 diye ayırırım. Bakın eksi 9x artı x daha eksi -8X 8x'i verir. O halde demek ki 3x artı 1 ile x eksi 3'ün çarpımı sıfıra eşitmiş ve eğer ki ben bunu sıfıra eşitlersem şu yaz burası sıfırdır ya da burası sıfırdır. Burası sıfırsa x eksi 1 bölü 3'tür. Burası sıfırsa x'ler 3'tür arkadaşlar. Artık köklerimin eksi 1 bölü 3 ve 3 olması gerektiğini biliyorum. Bir tablo oluşturdum. Bu tabloya göre arkadaşlarım ne ile başlamam gerekiyor? Artı ile başlamamız gerekiyor. Çünkü 3 pozitif. Artı eksi artı dediniz. Demek ki bizim fonksiyonumuz bu kısımda artan, bu kısımda azalan, bu kısımda artan olacak. Artarken azalmaya başladığı için burada bir maksimumumuz var. Azalırken artmaya başladığı için burada bir minimumumuz var. Pekala benden neresi istenmiştim? Minimum nokta. Şimdi ben minimum noktanın absisinin 3 olması gerektiğini öğrendim. Absis 3. Peki ordinat ne? Bunu bulmak için de 3'ü burada yerine yazarsınız. Hadi yazalım. 3'ün küpü 27, 3'ün karesi. 9, 4 de çarparsanız eksi 36 geldi eksi 12 artı 2 dediniz 27'den 36'yı çıkardınız 9, Eksi 9 geldi eksi 12 daha eksi 21 2 daha eksi 19 yapar Bakın burası eksi 19'muş Yanlış bir şey yapmış olabiliriz Tekrardan bir kontrol etmek istiyorum Küpü 27 idi ee, 3'ü yazıyorduk yerine 3'ün karesi 9, 4 kere 9 36 yaptı 27 eksi 36 eksi 3 kere 3 9 arkadaşlar bakın buraya 12 yazmışız Yanlış yapmışız Şurası eksi 9 olacak Şimdi çözelim Şurası neydi? Ee, eksi 9'du eksi 9 daha eksi 18 Artı 2 daha kaç yapar? Eksi 16 yapar Demek ki burası eksi 16 olacak Benden ne istenmişti? Koordinatların toplamı 3'e eksi 16'ya eklerseniz Doğru cevap eksi 13 yapar Cevabımız A şıkkıydı gençler Evet Evet 158. sayfamızı bitirdik ve testemiz uzaktan bu şekilde görünüyor. Sen de düzenli bir şekilde inşallah yazıyorsundur kitabına. O kitabı heba etme. E, bu kitabı bitirdikten sonra bile ben sana bazı sorular işaretletmiştir, iş, işaretletmiştim her videoda. Dolayısıyla o soruları mutlaka sınavdan önce tekrar ediyorsun. Tamam mutlaka o sorulara bir daha bir daha bak. 8. sorumuz için 159. sayfamıza geçtik. Bize demiş ki bakın uzunca bir soru ama gözünüz korkmasın. Zor değildir böyle sorular daha kolaydır merak etmeyin. Aşağıda dördüncü dereceden yhtfx polinom fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiş bakın. Türev grafiği verilmiş. Şimdi türev grafiği olunca şöyle işaret koyun diyordum ben size. Türev olduğunu unutmayalım diye. Buna göre f fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruluyor. Şimdi bakın. Ben sizin için özel bir sayfa ayırmıştım Ve o sayfada sevgili arkadaşlarım F fonksiyonunun kendisinin grafiğini çizmeyi Öğretmiştim sizlere Peki hadi gelin çizelim Nasıl çiziyorduk? Köklerimiz bunlardı Burada eksiden artıya geçtiği için Fonksiyon bu noktada azalmaya başlayacak Burada Artıdan eksiye geçtiği için Pardon eksiden artıya geçtiği için Artmaya başlayacak Artıdan eksiye geçtiği için azalmaya Eksiden artıya geçtiği için artmaya başlayacak yani benim fonksiyonum şu şekilde gelecek hop şurada azalırken artmaya başladı artarken azalmaya başladı ve azalırken de tekrardan buraya görünce artmaya başladı. Buna benzer bir grafik arkadaşlar bizim f fonksiyonumuzun grafiği artık ben buna fx diyebilirim. Ve şunları da şöyle işaretlersek hata yapma riskini azaltırız. Şimdi bakalım arkadaşlar ne demiş? F fonksiyonu 3-5 kapalı aralığında artandır demiş. Bakın 3'ten 5'e kadar bu fonksiyon azalanmış. Artan değil. Bu gitti. Eksi 5'ten 0'a kadar. Ha, eksi 5'e 0 noktası özür dilerim. Fx'in yerel maksimum noktasıdır. Şimdi eksi 5'e 0 noktası. Yani eksi 5'e 0 noktasında belki fonksiyonun görüntüsü bile yok. Bakın benim çizdiğime göre yok. Eksi 5 şurası. Eksi 5'e 0 da şurası. Bakın bunun herhangi bir görüntüsü mavide var mı yok. O zaman bu kesinlik belirten bir cümle değil. Ki zaten maksimumda olmaz da olsaydı minimum olurdu. Çünkü burası dip yapmış. fx fonksiyonu 0-3 kapalı aralığında azalan bir fonksiyondur demiş. Şimdi 0 şurası, 3 burası. 0'dan 3'e kadar bu fonksiyon artan ama bize ne demiş? Azalan demiş. Demek ki bu da gitti. D'ye bakıyoruz f fonksiyonunun 3 tane ekstremumu vardır. Bakın birinci ekstremum, ikinci ekstremum, üçüncü ekstremum. Demek ki 3 tane yani cevabımız D arkadaşlar. Ve E şıkkına da bakacak olursak 3'e 0 noktası fx'in minimum noktasıdır. 3'e 0'da görüntü bile olmayabilir gördüğünüz üzere. Görüntü burada ee, ki bize zaten ne demiş minimum demiş olsaydı maksimum olurdu. Dolayısıyla E şıkkımızda yanlış cevabımız D seçeneği olacakmış. Geçtim 9'a. Bize bir fonksiyon verilmiş bakın. Fonksiyon bu. Aşağıdaki aralıkların hangisinde azalandır diye sorulmuş. Artanlık azalanlık isteniyorsa ne yapacağız? Türevini alacağız ve sıfıra eşitleyeceğiz. F türev x eşittir. 3 x kare eksi 6 x eksi 9. Şimdi ben bunu çarpanlarına ayıracağım. 3 parantezini alayım. x kare eksi 2 x eksi 3. Bunu nasıl çarpanlarına ayırırım? x e x ve burayı da eksi 3'e artı 1. Yani 3 parantezinde... X eksi 3 çarpı x artı 1'miş. Bizim köklerimiz ne olur o halde? Birisi 3 öteki de eksi 1 olur. Eksi 1 ve 3 için bir tablo oluşturacağız. Bu tabloda arkadaşlarım şöyle bacaklarımı da çizelim tablonun. Ne ile başlıyorum? 3 ile yani artıyla. Artı, eksi, artı. O halde arkadaşlar burada fonksiyon artan, burada azalan ve burada artan. Azalan olduğu yer neresi arkadaşlarım? Eksi 1 ile 3 aralığında bizim fonksiyonumuz azalan olacak. O halde 9. sorumuzun cevabı zaten direkt karşımıza çıkıyor. Doğru cevap C seçeneği olacakmış. Ve devam. 10. soru. fx eşittir x küp de 2x eksi 1 olmak üzere f bileşke g'nin türevinde bir nedir diye sorulmuş. Yani arkadaşlar f içerisinde g'nin ben türevini alacağım. Sonrasında da yerine 1 yazacağım. Bu isteniyor bende. Ben bunun türevini nasıl alıyordum? f türev gx. Neyin türevini almadım g'nin o halde g türev x diyoruz ve yerine 1'i yazarsanız f türev g1 çarpı g türev 1 gerekiyor bana Şimdi öncelikle g türev 1'i bulmak için şuradakini bulmak için bunun türevini alacağım g türev x zaten 2'dir Yerine 1'de yazsan 10'da yazsan zaten 2 gelecek Demek ki burası kaçmış 2 Şimdi bana g1 lazım g1 için direkt fonksiyonda x gördüğün yere 1 yazıyorsun 2 kere 1 2 1 çıkardım 1 yani burası 1'miş bana şimdi ne gerekiyor? F türev 1 gerekiyor. Yani şunun türevini alacağım ve 1'i yerine yazacağım. Bunun türevi 3x karedir. 1'i yerine yazarsanız 3 gelir. Ve burada bir çarpım var unutmayın. 3 kere 2 kaç yapar? 6. O halde cevabımız D seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. 10. sorumuzu da böylelikle bitirdik. Ve devam ediyorum 11. soru için sağ üst tarafta. Fx'i vermiş bize ama biraz yarım yamalak vermiş. Çünkü buradaki a 1 falan bilmiyoruz. A'yı bilmiyoruz. Bu fonksiyonun yerel ekstremum noktası yokmuş. Şimdi ekstremum noktası yoksa bu fonksiyon daima azalandır ya da daima artandır. Peki ben bu fonksiyonun daima azalanmaya daima artan olduğunu ekstremum noktasında olmadığını nasıl anlarım? Türevini sıfıra eşitliyordum ben ekstremum noktaları bulmak için. Türevi sıfıra eşitlediğim zaman karşıma bir kök çıkmıyormuş. O halde f'in türevini bir alalım sizle beraber hadi. f türev x eşittir. Bakın x küpün türevi 3x kare. 3x karenin türevi 6x. a eksi 1 çarpı x'in türevi de a eksi 1'dir. Şimdi bunu sıfıra eşitleyen herhangi bir x yoksa dikkat ettiysem bu da ikinci dereceden. ikinci dereceden denklemin kökü yoktur. İkinci dereceden denklemin kökü yoksa deltanın sıfırdan küçük olması gerekiyor. Ama türevi sıfır yapan değerler daima artan demiştik ya artanlığı azalanlığı etkilemediği için delta sıfırdan küçük veya eşittir diyeceğiz o halde. Peki deltamız neydi? b kare eksi 4 acı. Ben bunun deltasına türevinde bakacağım. Çünkü iki, ikinci dereceden olan ifade bu. O halde deltasını alalım. 6'nın karesi 36 eksi 4 formüldeki 4 çarpı a 3 ve de a eksi 1. Bunun 0'dan küçük veya eşit olması lazım. Yani 36 eksi bakın şurası 12 ya. Eksi 12 içeri dağıtıyorum. Eksi 12 a ve artı 12 dedim. Küçük veya eşittir 0. Buradan 12 a büyük veya eşittir 48 gelir. 36 ile 12'yi topladım. 48 bunu da karşıya gönderdim. Her iki tarafı 12'ye bölerseniz A büyük veya eşittir 4 gelecektir. A'nın 4'ten büyük veya eşit olması demek ne demek sevgili arkadaşlarım? 4'ten kapalı sonsuzdan açık olan aralık demek. Yani cevabımız E şıkkıymış. 11. sorumuzu çözdüğümüze göre geçelim 12'ye. 12. Soruda sevgili arkadaşlar fx'i vermiş bize bakın şu. Ve bu fonksiyonun alabileceği en büyük değer sorulmuş. Ben bu fonksiyonun alabileceği en büyük değeri falan bulmak için ne yapıyordum? Türevini alıyordum. Ve türevi sıfıra eşitleyip ekstremumunu umunu buluyordum. O halde türevini alırsanız eksi 6x artı 6 gelir. Sıfıra eşitlerseniz x eşittir 1 gelecektir. Değer sorulduğu için ordinattan bahsediyor. O halde bu x eşittir 1'i ben fonksiyonda yerine yazacağım. F1 eşittir. Eksi 3 artı 6 artı 1. Bu da kaçı verir arkadaşlar? 4'ü verir. Yani cevabımız c eşit kıymış diyebiliriz. Tabi sen şunu da söyleyebilirsin doğal olarak. Ya hocam bu bir parabol değil mi? Evet. E, parabolün alabileceği en büyük değer tepe noktasının ordinatıdır. Evet çok mantıklı. Bunu yapabilirsiniz zaten. Hemen R'yi bulursun. Eksi B bölü 2A. Ki bu eksi B bölü 2A sana neyi verir biliyor musun? Hesaplamadan söyleyeyim ben sana. Biri verecektir. Bakın yerine yazın. Eksi 6 bölü eksi 6 eşittir 1. Çünkü tepe noktasının apsisi türevini sıfır eşitleyen değerdir aynı zamanda. Bunu konuda anlatmıştım sana. O halde götürürsün bu biri yerine yazdın. takdirde şurada yine cevabı bulursun ki o da bize k'yı veriyordu biliyorsun. Pekala. 13. soru. A liraya alınan ürün a kare eksi 13 a artı 60 liraya satılıyor. Bu satıştan en az kaç lira kar elde edilir? En az kaç lira kar elde edilir? Şimdi bizim kar fonksiyonumuzu yazmamız lazım. Dolayısıyla kar x kar a diyelim çünkü a değişkenli verilmiş. Kar a fonksiyonu neye eşittir? Sen bu kârı nasıl bulursun? Satıştan aldığın fiyatı maliyeti çıkarırsın. Bundan bunu çıkarırsanız a kare eksi 14a artı 60 gelecektir. Sen bunun türevini alırsın. kar türev a eşittir. 2a eksi 14 yapacaktır. Bunu sıfıra eşitlersin. A buradan kaç gelir? 7. Demek ki karın en az olabilmesi için a'nın 7 olması gerekiyormuş. En az kaç lira el, kar elde edilir diye sorulmuş. Bize kar soruluyor. O halde bu karı bulabilmek için de götürürsün. Kar fonksiyonunda 7 yerine yazarsın. 7'nin karesi 49. 7 kere 14. 70 artı 28'den 100, 98. Ve artı 60 diyeceğiz. 49'dan 98'i çıkarırsanız eksi 49 gelir. Bunun üzerine 60 eklerseniz karı bulursunuz. 11 olur arkadaşlarım. Bu da elde edilebilecek minimum kardır. 11 lira kar elde ediliyormuş arkadaşlarım en az. Ve son sorumuz 14. soru. F ve G sırasıyla D1 ve D2 doğrularını A ve B noktalarında teğetmiş etmiş arkadaşlar. Buna göre F bileşki G türev 3 sorulmuş. Yani F'in türevinde G3 çarpı G'nin türevinde 3 soruluyor bize. Pekala G türev 3. Şimdi grafiğe bakarak bunun türevini nasıl anlıyoruz? Bu ne demekti? G fonksiyonuna 3 noktasından çizilen teğetin eğimi demekti. G noktasına 3 noktasından çizilen T, D2'dir. Dolayısıyla D2'nin eğimi soruluyor burada. Bakın eğimi bulmak için karşı bölü komşu yapacağım. Burası 2. E hocam burası kaç? Orayı bulmak gerekiyor şimdi. Onu nasıl bulursunuz? Şurada bir üçgen var dikkat ettiyseniz. Eğimi buradan da çıkarabiliriz. O halde diyeceğim ki, hocam şurası 3 birim. Çünkü 2'den 1'e kadar. E buraya bakıyorsun burası da 3 birim. 3 bölü 3, 1 yapar. Demek ki eğim 1'miş. O halde burası da 1'dir. G3 lazım. G3 kaça gitmiş? G fonksiyonunda 3 2'ye gitmiş. Demek ki burası 2. Ve artık bize ne gerekiyor? F türev 2 gerekiyor. Bu ne demektir? F fonksiyonuna 2 absis noktadan çizilen teğetin eğimi demek. Yani 2 apsis noktadan çizilen teğet. D1 doğrusu, D1'in eğimi gerekiyor. Bakın burası 3, burası 4. 3 bölü 4'tür eğim ama eksi 3 bölü 4'tür. Sebep çünkü burada azalan bir D1 doğrusu var. Dolayısıyla eğimi de negatiftir. Eksi 3 bölü 4 ile 1'i çarp demiş. O halde cevap zaten eksi 3 bölü 4'ün ta kendisi olacaktır. Doğru cevabımız D şıkkında verilmiş arkadaşlar. Yine bu sayfaya da uzaktan şöyle baktıktan sonra artık videoyu sonlandıracağız. Umarım senin de bu iki sayfan bu şekilde dop dolu olmuştur. Ee, umarım sana Türev'de önemli noktaları altını çizdirmiştir, hatırlatmıştır. Şimdi arkadaşlarım birlikte çözelim demiştim. Medium testi çözeceğiz. Bu videoları benle beraber izlerken videoları durdur tamam yani medium testte videoları durdur soruyu sen benden önce çözmeye çalış daha sonrasında ise e, beni oynat oynattıktan sonra da bakalım doğru yapabilmiş misin bu şekilde ilerle large testlerde ise tamamen benle beraber dinleye dinleye durdura durdura yazabilirsin çünkü large testler türevde biraz e, zor olacak arkadaşlar ama merak etmeyin sizi efsane derecede geliştirecek sorular olacak. O şekilde düşünerekten yazdım. Dolayısıyla umarım ee, amacımda da başarılı olmuşumdur. Sonraki videomuz medium test olacak. Medium 1. O videoda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.